Evet, Empati Lazer'de 1 milim Alpi kaplama kesim uygulaması. Müşterimiz yabancı. Cami cami, cami kapısı tasarlıyor. Işte. Gördüğünüz gibi oldukça temiz bir kesim. Bir benim bir benim kaplama